çalışmaya kadar dünkü çalışmaya katılamadım ben. Ee, dünkü çalışmaya katılamamın sebebi bana çok saçma gelmişti. zihnim bana oyunlar oynuyordu. Ve bu çalışmaya kadar ııı e, kopmuştum. Kendi yani kendime dedim ki burayı bir tatil olarak düşün. Denize gir, sohbet et, <gülüyor> muhabbet et. Ve evine dön. Buraya geldik Nefes alıyorum, veriyorum ama hani böyle şey, ikisine değil bir şey olmayacak yani böyle olmaz. Hani gerçekten korkmaktaydım yani ama o nefeslerde, nefesimin ya şey oldu korktum başta seslerden, ağlamalardan, bağırmalardan çok üstümde korktuğumda ağlarım ben ama gülmeye başladım yani nasıl bir Ya durduramıyorum o kavgayı <gülüyor> ve hani bir yandan zihnim bir yandan ruhum ne oluyor hani gerçek değil mi nasıl olabiliyor bu onu da mücadeleyi bıraktığım anda ağlamaya başladım ve nefes şu anda kaldı ve şeyi hissettim yani hani, buramdan kadar bir şey geldi evet. ve burada kaldı. Çıktı da nefes alamıyorum. Böreceğim sandım. Ama bir yandan da inanılmasın zırhını. Çünkü biliyorum. Oluyor yani. Hani o kadar e, garip ki ve övürme hissi geldi. Ondan sonra ve övürdüm ve sonra o övme hissinden sonra kendim onu üstüne atışım. İstediğim tek şey e, Şuramdan e, bunu yine anlatsam deli mi galiba? Yani bilmiyorum gerçekten çok garip hissediyorum. <gülüyor> şuramdan bir ışık, turuncum gelemişti bu menek topu. Buramdan bir ışık göğe kadar yükseldi. Bütün göğü turuncu oldu ve sonra herkesin üstüne yağdı bu. Ve ben ondan sonra yükselmeye başladım. Buraya ilk yaptığımda şu ağaçlar, gökyüzü çok böyle güzel gelmişti gözüme. Ama gözüm kapalıyken bunları görmeye başladım. Ağaçlar, gökyüzünü, kuşların sesleri kulağıma gelmeye başladı. Ve siz o sırada şey demeye başladınız. Sevildiğinizi hissedin. sevildiğinizi hissedin. Yaratımın sizi sevdiğinizi sevmediniz. Sabah <gülüyor> konuştuk ya sizinle. Yani o sevgi yani benim hep böyle hayatımda çok eksikliğini duyduğum bir şeydi. Ama o kadar hissettim ki. Ya böyle bütün yücudumdan size dediğim gibi o, o, ben şu gökyüzünde gördüğüm dağları, o kuşun sesi o kadar böyle sevgi duydum ki onunla. <gülüyor> Ve bana o kadar mutluluk verdi ki şu an böyle e, nasıl anlatsam ben bunu içmesi bittikten sonra anlatamayacak gibi değildim, cümle kuracak gibi değildim, biraz sakinleşmek istedim. Hala kadar yoğun hissediyorum ki hala şuranda bir işlem yandığını hissediyorum ve <Gülüyor> <gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Şurası Gülüyor> Doğum değil mi? <Gülüyor> doğum <günü> değil mi? <Gülüyor> evet. evet. Hocam desen doğum günü bugün.